Tüh Tamam böyle olsun böyle <Gülüyor> olsun Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Lairs hoş geldiniz. Ee, daha önce, off şarkım, şş, boynum, bu, bu, bu oyun müziği harika bu oyun müthiş ya. Lairs hoş geldiniz ahpların bu daha önce. Canlı yayında birazcık oynamıştık ama ilerleyememiştik çok e, YouTube'a, bundan sonra seri olarak gelecek Lairs Layers of Fear her kararın hikayeyi etkilediği özgün ve sürükleyici bir oyun deneyimidir. Aa, Aynı gerçek hayatta olduğu gibi açtığın kapılar, beraberinde götürdüğün anılar ve keşfettiğin gölgeler senin kim olduğunu tanımlar. Bu bizim oyunumuz olsa dahi senin serüvenindir. Abi harika. Oyun Türkçe. Ben Türkçe yamayı mı indirdim yoksa var mıydı? Ben bunu bilmiyorum. Ne zaman yaptım ben bunu Türkçe ne zaman indirdim indirdiysem. Lütfen. Lütfen. Müziğe neyse hemen yeni oyuna başlayalım dur ayarlardan alt falan açabiliyor muyuz? Altyazılar var harika Of harika oynanabilirlik ne ya değil Türk uf güzel güzel güzel şey var görüş alanını artırırsam ne oluyor? Dördüncü yapma uygulamayalım böyle iyi. Hadi bakayım yeni oyun güzel bir bölümde oynayalım hemen şimdi apatların baştan hoş geldiniz çok güzel bir korku oyunu çok güzel bir deneyim sunan bir korku oyunu. I know how you must feel, lost, alone, hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. Okay. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. O videoyu bitireceğiz arkadaşlar. <gülüyor> Her portre e, artistin duygularının portresidir. oturanın değil gay. Okay. Yaratma, neden? Nasıl bir yaratıcı akıl yapıldı ya? ya? Yani Bu arada görüntüde Portrait ancak görünür hale gelene kadar Kaydırıcı Erke... e, şu, şu an iyi şu an ancak görünür okey Oyun baştan başladı Pus her böyle devam edelim Yorumlarda belirtirsiniz çok karanlıkta göremiyorsanız Bu ne kadar ince? Övülmüş bir deneyim. Okey, çok iyi. Bazıları ona yeni Caravaggio diyor. Diğerleri onu Van Eyck'le kıyaslıyor. En büyülenen eleştirmenimiz ise ismini verilmemesini rica etti. Yüce Leonardo'nun ruhu bu diyecek kadar ileriye gitti. Ne yöne çekerseniz çekin. Sergi muazzam bir başarıydı. Bilmem neyin tarzı, Rönesans döneminin etkilerinin görüldüğü, eşsiz uyumu ve ilerici tekniği say tekniği sayesinde oldukça övgü topladı sanatçının kendisi de. Siyah elbisesi sanatçının kendisi de sergide siyah elbisesi içinde nefesleri kesen güzeller güzeli nişanlısıyla beraber katıldı. Sadece bize özel olarak verdiği demek işte, çiftin çiftin elbetteki falan filan Ellerim diken diken oldu. Bayım, sizden haşere kontrol uzmanlarımızı rahatsız etmeyi kesmenizi rica ediyoruz. Ayrıca son derece uygunsuz olan o mektupları göndermeyi de bırakın lütfen. Bilmenizi isterim ki annem oldukça namuslu bir kadındır ve bu tarz suçlamaları hoş karşılamaz. Evinize gelen çalışanlarımızdan hiçbiri kemirgen istilasına dair herhangi bir işaret görememiştir ve alınan karara göre evinize hiçbir, evinize hiçbir şekilde ilaçlama yapılmayacaktır. Lütfen bu mektubu son uyarı olarak alın, yoksa elinize geçen sonraki mektup avukatlarımızdan gelecektir. Wow. Wow ah. Boyun Wow Tüm gece ayakta olacağını tahmin ettim ve sana bir şeyler hazırladım. Biliyor musun? Eminim Rembrandt bile ara sıra parlak fikirlerinden sıyrılıp bir sıradan halk gibi kendini horlamaya vermiştir. İnanılmaz değil mi? Uzun lafın kısası, Hadi git de biraz. Büyük koca şapçal. Seni seviyorum. Bu da herhalde nişanlımız. Her yerden not var ha köy kurusu yanık kahverengi koyu kahverengi fırça 25 tane ola parfüm 50 tane 10 kilo okey alışveriş listesi içki vardı bayağı listede karakterimiz bir alkolik onu da öğrenmiş olduk Açılır mısın lütfen? Burayı nereden açıyorum? Işık falan yok mu ya neyse. Şu herifiz. Abi tüylerim diken diken oluyor. Bir dizaltı protest. Şunun boyunun bile içine etmeyi nasıl başarırlar ya. O yüzden şu an hafif bir topallama var tabi. Çünkü bacağımız yok. Fare zehri. Okay. Kapatalım tameli gitmesin. Efendim, içerideki dağınıklığı tahmin bile edemiyorum. Ancak benden istediğiniz gibi atölyenize dokunmadım. Ayrıca eğer o oda sizin için bu demle önemliyse anahtarlarınızı nereye koyduğunuza dikkat etmelisiniz. Çalışma odanıza geri koydum. İyi günler. Yay, bodrum. Üff, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzel bir oyundur ya. Bu ne kadar güzel bir deneyimdir abi. Sen çok fazla ses çıkaran bir faresin ha. Aa. Buraya geçemiyorum. Okay. Burada bir şey yok değil mi? Bu ne? Karne. Okumacı. Ok. Matematiği çok iyi değilmiş. Masalette ayrılma Resim ve müziği Müzik de iyi Sanatçı bir çocuk Büyük ihtimalle Eğer çocuksa Gözlük Okey fazla gidemiyoruz buradan. Çalışma odamıza çıkmamız lazım o zaman. Bu oyun Unity'de yapıldı apaplarım ve hani Unity'de ya bu, bu oyunu Unity'de yapmak çok büyük emek istiyor. En azından yapıldığı zaman o kadar büyük emek istiyordu. Hala büyük emek istiyor da bir tık bir iki tık daha kadar şu an. Görselleriyle, müziğiyle, anlatımıyla. Evet, ok. Oo. Abi son. Korkmam mı gerekiyor, hayran mı kalmam gerekiyor? Bilemiyorum ya, anlayamıyorum abi. Çok arada çok şey oluyorum ya. Ah! Korkmam gerekiyor Oke okay, korkmam gerekiyor Özür dilerim my bad my bad bu bir korku oyunu ben çok özür dilerim benim hatam Kesinlikle benim hatam Bu ne? Tüm gece çalıştım beni uyandırma okay. Kan mı Yanmış müzik notları My bad. Okey, piyano çalınmak istemiyor. Ki bu bizim çalışma odamız. <Gülüyor> İçeride hakikaten bir gölge mi var? <Gülüyor> ne? Top düştü, sarımı ama göremedim. Merhaba, o topu birisi mı attı acaba? Baba, kızı ve annesi Annesi çok da şey değil okay. Sarım aşağıdaki kızın karnesiydi Okey Bu ne abi? Bunun ne işe yarıyor ki? Bunları alamıyorum. adamza son gideceğiz. En son gideceğiz. Büyük korku oyunu ve buraya da gitmek istemez ki insan ya. Tumbling so right Okay, cool. Güzel müzik. Gömlekler. Daha fazla gömlek. Böyle bir şey yok mu? alıcı? Aha, Aha dur, dur. Hiçbir şey. Hayır, hayır, hayır. Ne bu? Müziğin yeni yüzü. Operadaki bu geceniz unutulması imkansız bir gece olacak. Henüz çok ünlü değil ama bilmem ne, bilmem ne. Henüz çok ünlü değil ama artık ama bu artık sadece bir an meselesi. İnanılmaz yetenekli ve pek çok enstrümanı hakim bu kadın dün gece hiçbir şeyi beğenmemeye yemin etmiş insanları bile büyüleyen inanılmaz bir performans sergiledi. Ünlü pianist Daniel Richter tek kelimeyle büyüleyiciydi. Senelerdir böyle bir enerji, tutku ve yetenek görmemiştim dedi. Övgüsünde yalnız da değildi. Görünüşe göre sürekli bilmem neyin karşısında duran sert eleştirmen Anthony Giles bile sonunda gerçekleri gördü. Giles daha önce hiçbir insan... Daha önce sanatçı hakkında müzik yapmak heves ve güzel bir yüzden daha hafalsın ister şeklinde küçümseyici yorumlar yapmıştı. Dün geceki performansın ardından bu sözlerinden pişman olup olmadığı sorulduğunda ise Giles bizlere yalnızca şaşkınlık bir utanç olarak açıklanabilecek bir bakış attı Bir cevap için sıkıştırıldığında ise basitçe ''Evet'' dedi. Sanatçımızla konuşmaya gittiğimizde yıldız müzisyen falan filan. Okay. Değerli işimizde müzisyenmiş. Gökadan'ın açılışı alev aldı. Yine mağazanın açılışında başlayan talihsiz yangın onlarca insanın cırına mal oldu. Uzun süredir beklenen Gökadan mağazasının açılışı binadaki kablolar yanınca cehenneme döndü. Ziyaretçilerin büyük bir çoğunluğu acil çıkışa zamanında ulaşırken talihsiz olan bazıları binanın arka tarafında sıkışarak yükselen alevlere teslim oldu. Kayıp sayısı henüz açıklanmadı. Tahmini olarak en az 10 kişi ağır yaralı. Gökadar'ın sahibi Ronald Sheffield şimdiye kadar bu trajik olay hakkında açıklama yapmayı reddetti. Wow. Okey. Burada bir şey yok. Abi çok iyi. Baston. Büyük bize ait. Özür dilerim uyuyamadım. Bacak yine arıza çıkardı. Ben de biraz çalışabilirim diye düşündüm. Seni seviyorum. Okey. Okey. Hoş değil bu. <gülüyor> İyi bir şey değil bu. <gülüyor> Oyunun bizim gitmemizi istediği yere mi gidelim yoksa bizim gitmek istemediğimiz yere mi gidelim? Okey Allah'tan kilitli. Belanın olduğu yer Allah'tan kilitli. kapatayım da. Sonra arkamıza kapanmasın bu ne? Yakabilirim, Işıkları yakabilir miyiz? Sen nesin? Gerçek hikaye. Dorian Gray'in Dorian Gray resmin arkasındaki hikaye. Gerçek miydi peki? O kapıyı yine ben açtım. Bu ne? Bunu açabilir miyim? Sen nesin? Ha! Oh be. Açın abi, bütün ışıkları açın ya. Aydın nasıl narda? En azından buraya işe koyulmuş. Telefon. Nice. Açın abi her yer açılsın ya. Yani. Okey. Anahtarı en sona bunun hissediyorum. Özür dilerim. Gönlünü alacağım. Bu akşam her şey sırf senin. Ve benim için olacak, özel bir şey yapalım demişim ben ve sığarım sevgilimiz 16'na onun altına yazmış, söz vermişsin çünkü sığarım yapmamışız söz verdiğim şeyi. E, herif alkolik yani biraz şey yap, bu ne lan? Okay. Canım arkadaşım müsaadenle bir soru soracağım. Aklıda peynir ekmekli mi yedin? Biliyorum zor bir dönemden geçiyorsun. Gerçekten anlıyorum seni. Zaten bu yüzden sırf eski zamanların hatırına o çizimleri yapmana izin verdim. Hatta sana bilerek de basit bir iş verdim. Çünkü kırmızı başlıklı kız çizmenin senin için çocuk oyuncağı olacağını düşündüm. Beklemediğim şey ise çocukları uyutmak için okunacak bir hikaye konması için gönderdiğim bu canice korkunç gör görsellerdi. Bunları hayatta kullanmam ve şimdi ücreti önceden ödediğime yanıyorum. Lütfen bir an önce kendini toparla. Eski dostun falan. Okay. Yani evet okey. İyice kafayı sırrıyoruz. Hadi bakayım anahtarı alalım ve başımızı belaya sokalım. Orada küçük bir takılma oldu. Orada bir şeyler lowlandı. Bilgisayar bir şeyleri işledi. Canım bilgisayar ne işledin acaba? Aha, neyse anahtar aldık. Şimdi aşağıdaki çalışma odasına geçebiliriz değil mi? Böyle acaba şeye mi baksak? Oyunun başında söylenen şey muazzam ya. yani bu oyun bir sanat abi. Bu oyun, bu oyun bir sanat. Kesinlikle bir sanat. Tam burayı açamıyormuşuz oh, güzel. çok krippisiniz ama ya minik adam tamam büyük bir de burayı açıyoruz da ben yine aşağıya gidip aşağıda açmayı denicem sönme ha sönmeyin oğlum burada bir şey var abi değil mi Sadece tek mumun var çünkü. Duruma çok dikkat çekici ya burada tek olması. Burada bir şey var buraya gelmen gerekiyor gibi bir izlerim uyandırıyor. Yok açamıyoruz burayı da. Çalışma odasına gideceğiz. odaklanmış, sade olması gereken bir tecrübe. Okey. Okay. Burası da bu ne? Fırçamız falan filan. Yakışıklı yüzümüz. Yine creepy Üf, çizimlerimiz. İkimizin böyle notlar aracılığıyla konuşma olayından daraldım artık. Aynı evde yaşıyoruz ya. İşin bitince gel ve benimle konuş. Yatma an önce. Ama siz öyle birbirinizle konuşursanız biz bir şey öğrenemeyiz, değil mi? Yapmayın ya. Key. Ah. Hiç. Ha, iyi ki fırçaları var. Normal bir fırça. Aa. Okay bu. Well. Yitik hak ediyorsun. Bunu bitir. Okay. O biz devam ettikçe çıkacak. o bu defa düzgün yap Tamam Bir şey yapamıyoruz Evet İşte asıl Şimdi başlıyoruz olaylara Kafalar yanmaya hazır mı ha? <gülüyor> Just out of reach diyor. Ulaşabileceğin yerin ötesinde. Okay. Aaaa kapıyı açtım, yok açabiliyorum. Okay, okay. Bunlar normal güzel portlar. İyi, arası da güzel, yani boş. Görünen şeyler yapabiliyorsun, bu ne? Bu bizim, bir tanemiz, sevgilimiz, aşkımız. Şey çalıyor. Yerinde sayıyorsun. Yani, okay. Oh. Şarap o, şaraptır. Yerimde Sayıyorum evet Daireler çizip duruyorum Abi Bir boyu falan gitseydim de bir şey olsaydı rahatlasaydı Okay. Ah be biraz ışık oh! 5-4-8 Cool Very cool Tamam, göz okey. Was that easy what? Bir şey, ol bir şey olacak abi, bir şey olacak eminim. Aa, geçmiş seni tutuyor, daha yakından bak diyor. The most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Şerefsizsin, iyi şey yaptın ha. İyi çevirdim. Asla unutma. Ufff. Okey. Unutursam da unutturacağını sanmıyorum abi. Save the date of Tarihi kaydet. 9 Haziran Cumartesi günü öğleden sonra saat 2'de Aziz Luke Şapiline düğünlerinde sizlerle birlikte olmayı diliyorlar. Bizim düğünümüz. Nikahımız. Okay. Burada bir şey yok. Eğilemiyorum. Cool. Geri dönemiyorum sanırım yok. Ama o sandalye sallanıyor ya O sandalye sallanıyor ya Bir şey burada? Bu ne? Ha bu ne? Benim atölyemi karıştırıyordun yine son kez söylüyorum senin o odaya girmeye iznin yok kapı açık kalmış olsa bile yasaklıyorum bu senin son uyarım bir daha bir dahaki sefer yeni bir iş ararsın Wow. okay atölye konusunda oldukça ee, korumacı birsin sarim içeride başka bir şey yok merhaba um okay durdu daha önce, daha önce orada her ne varsa şu an orada değil. O zaman sorulması gereken soru. Orada değilse nerede? Hocam ışıkları yakabilir miyiz? Işık, ışık, ışık, ışık, ışık yakamayız sanırım. Okey. Tamam böyle öyle olsun. Ne olacak ya? Bunu alabiliyor muym ya? Oturabileceğim bir şey yok. Okay. Ne acaba? Hiç şey göremiyorum ben. Şey Hiç görebiliyor musunuz? Toz faresi ciğerlerimde bile garip haşere tozu hep dağısı var. Işık mı? Işık olsun hadi. Oh! Okay. Hocam sen çirkin mi çizdin bu mu sorun? Seni yakışıklı çizmediğim için mi şey yapıyorsun? Abi bunlar ne? Canım! Henüz doğmadın ama daha şimdiden varlığını hissedebiliyorum. Bu tek kelimeyle inanılmaz bir şey. Ne kadar şanslı olduğuma kendim bile inanamıyorum. Çok değil, bir yıl önce elindeki tek şey yeteneğim ve tutkumdu. Şimdi ise tüm olanaksızlıklara karşın bir kariyere, sevgili dolu bir eşe, sevgi... Okey. Ve sana sahibim. Hiçbir zaman pek dinler biri olmadım. Sanırım diğerlerinin vaazları dinlerken... Bulmayı umdukları şeyi ben sanatımdan mükemmel ulaşmaya çalışırken zaten bulmuştum. Ancak şimdi büyük bir gücün beni gözettiğini hissediyorum. Diğerleri bana asla iyi bir müzisyen olamayacağımı söylerdi. Aa, okey bu. Ee, değerli sevgilimiz. Şimdi ise ülkenin en prestijli mekanlarında biletleri tükenen konserler veriyorum. Ayrıca zorlu bir karaktere sahip olduğumu ve asla ruheşimi bulamayacağımı da söylerler. Bir daha baksınlar bakalım. Son olarak bir doktor asla çocuk sahibi olamayacağımı söylemişti ama şimdi... Sen burada benimlesin ve ben dünyadaki en mutlu kadınım. Seni çok seviyorum. Key, okay. key. Okay. Bu değerli eşimizin daha doğmamış çocuğumuza yazdığı şey buraları aşamıyorum. Yukarı çıkalım o zaman. Okey. Abi. Bu hoş mu ama ya Çirkin bir şey yapıyorsunuz Çirkin şeyler yapıyorsunuz ya Okey buna Abi benim az önce geldiğim. Aa iyi tam tam. Okey güzel. Geri dönüyoruz sanırım. Abi. Okey. lerin yalanları çiz. Bu ne abi? Now a tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Bu da bizim eşimiz arada. Okay. Daha fazla bana suç atmak isteyen resim var mı? Tablo falan? kara kalem çizimi port var tamam var Okey, böyle yapmak istiyorsanız yapın let your call Aa bir tane daha girdi. Cisimlerim bu kadar karanlık ki fareler bile şey oldu. Burada Üf. Fareler bile depresyona giriyor artık. Cırlak kundakçılar, çığlıklar yankılanıyor. Hiç durmuyorlar. Kolayca yenilmeyeceğim. Kundakçılar mı? Fareler neyi yakmış olabilir abi? Aa fareler kabloları kemirmiş olabilir. A, o mekanda ka fareler kabloları kemirmiş olabilir. Bu yüzden kundakçılıyor fareleri. okey, okey. E ee, yalnız abi ne diyeyim yani? Güzel biraz fazla mı kaldı içeride? Bu ne? Okusaydım be hocam. Kötü oldu. Peki, sen heykelsin. Ah, küçük kalite boya kullanırsak böyle oluyor. Boyalar akıyor. Ressam olarak bunu da öğrenmiş oldum. Yanıyordu yanıyor ha. Buralarda ne var? Şu kutu çok alınabilecek bir şeymiş gibi görünüyordu ya. Hey bir önceki meklubunu okudum da eminim endişelenmene gerektirecek bir şey yoktur. Kadınlar doğum yaptıktan sonra garipleşmeye meyilli oluyorlar. Hormonsal dengesizlik falan işte. İlk bebeğimiz olduğu zaman hatırlıyorum... Valer de çok fena moralsizdi. Öğlen ne yemek yersin diye sorsam ağlamaya başlıyordu. O derece. Onun yanında ol sadece. Eminim her şey düzelecektir. Bir de biliyorum seni sıkıştırmayacağımı dair söz vermiştim. Ama, ve kesinlikle hak ettiğin bu kısa aranın keyfini çıkartman gerek. Ama söylemeden edemeyeceğim. Telefonlar susmuyor. Şu an çok yavaşlasın dostum. Demir sıcakken dövülür derler. Ama elbette aile önce gelir. Şey, okay. Burada bir şey var mı? Yok. Tabi şey yok. Bu oyunda her yeri aramanız gerekiyor çünkü... Hikaye bu şekilde anlatıyor ya. <gülüyor> Tatlım! <gülüyor> bir tanem! Tam içeriden çıkmak istiyorsan kalkayım. Şey bana fısıldıyor. Hello. It's about time for us to talk, don't you think? I mean, I've seen you in my house so many times, and yet I could never find the courage to face you directly, not until now. <gülüyor> ne? Bu resimlere bak. Bu resimden gitmiyoruz hocam. Diğer resimle gidiyoruz. Bu ne? Ya bozulmuş bir ailenin yerine bebeği taşıyan paranormal bir varlığı tercih ederim diyeceğim ama sararım. tercihimden pişman Oha. Okey. Çok hızlı oldu bu. Tercihimden pişmanlık duymak üzereyim diyecektim sayarım duyacağım biraz sonra. Aa, jumpscare ne kadar meyilli bir yer ya. Şimdi burası mutfağa çıkacak gibi bir his geliyor. Yok. Mutfak böyle olmaz. Mis gibi evin içi yanmaya başladı. Su toplama... Aha, mutfak. Oh be mutfağa çıktık. Okey mutfağa yanlış tarafından çıktık. Mutfaktan baştan çıkmamız gerekecek şu an sanırım. Bir şey var mı? Ya öyle creepy creepy resimler çiziyorsun sonra başımıza açtım belaya bak ya. Yani bu oyundan korkmalı mıyım oyuna hayran mı kalmalıyım dediğim noktada oyun çok sert bir kork diye cevabını yapıştırdı suratıma ha. Well Düşünürlük, okay. tamam. Abi bak işte bu ne güzel bir çizim ya. İşte böyle çizimler istiyoruz ya. Abi çiçek işte ya çiçek yemek falan filan. Hoş yemek çiziyorsun yemek resimden dökülmeye başlıyor. Yani okay. <gülüyor>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 Haa Wow Shapeless değil biçimsiz hayaller Aa, Elmalar yerde Bu ne? Derin nefes al unutma sen bir uzmansın En önemlisi o ilk birkaç fırça darbesi Onu atlattı mı gerisi kolay Nesi zor bunun? biraz biraz biraz zor. Yani çizdiğin şeyler çizilmekten hoşlanmıyorsa biraz biraz zor bu ne Aa. Okay bir şeyler. Nice well. Uh, no, thank you. Oh wow. Okay. Wow wow wow wow. Okay. Ahbaplarım. İzlediğiniz için teşekkürler. Keyif aldıysanız beğenilerinizi ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Daha fazlası için abone olabilir. Daha abone olmadıysanız destek vermek için aşağıdaki katıl butonundan kanala üye olabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.